Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin yaşadığı bir sorunla e, çözümünü buldum. Bu sefer gerçekten buldum. Hayır, e, yok öyle, yok öyle, bilmem ne değil. Kişisel bilgisayar bir sorunla karşılaştığı bir yeniden başlatılması gerekiyor. Şu anda bazı hata bilgileri toplanıyor. Bu işlemden sonra yeniden başlatılacak hatasını aldınız. Herkes alıyor. Çünkü e, bu hatayı genelde Windows 10'den, un, Windows 10'a geçen arkadaşlarımız alıyor arkadaşlar. Ee, normalde de veriyor yani ee, mesela e, çözümünü size söyleyeyim burada BIOS çözümü birinci çözümü arkadaşlar şuradan BIOS'a girdik BIOS'unuz böyle olmayabilir benim de böyle değil ama bu en iyi örnekleme buradan görüyorsunuz şöyle göstereyim size. burada load optimize default var yani bilgisayarınızı BIOS'a BIOS'unu komple sıfırlayacaksınız peki Yapamazsınız ne olacak anakartta bios pili var arkadaşlar biliyorsunuz herkes biliyordur o bios pili söküp onun tırnağı var tırnağını çift yaptım o çıkıyor zaten bios pili atlıyor onu bir dakika bakın bir dakika en az tutup sonra bios pili tekrar yerine takıyorsunuz ve bilgisayarınızı açıyorsunuz arkadaşlar ee, nasıl çıkarttıysanız öyle takın sıkıntı olmasın taktıktan sonra BIOS'unuz sıfırlanmış olacak ee, bu sorun neden oluyor kardeşim falan filan derseniz Arkadaşlar bazen ee, BIOS ee, Mesela mega, ee, Anakartınız 3000 mega RAM destekliyor mesela örnek veriyorum 1600 Mbps bir RAM taktınız bilgisayarınıza Ama ee, Nasıl diyeyim şimdi bu 1600 Mbps mi Anakartınız 3000 Mbps hızıyla çalıştırıyorsa bu hatayı alacaksınız ha, Örnek veriyorum oyuna girerken alacaksınız Gerekirse Google'a tıklarken bile bu hatayı alacaksınız Arkadaşlar normal bir şey Yani hatayı verir ee, En en en çözümlü En en En çözümü En iyi çözümü arkadaşlar Söyleyemedim ya En iyi çözümü e, Windows ona format atmak Yani o da zor bir şey değil zaten Tekrardan Windows ona format atmak benim bilgisayarım 20 dakikada format atıyorum 10-15 dakikada driverlar yiyor yarım saatte arkadaşlar yarım saatte halloluyor yani sıkıntı değil uzun bir şey sürmüyor onu da YouTube'dan arayarak bulabilirsiniz formatla atılır. zaten Windows siz geçirdiyseniz veya bilgisayarınızda bilgisayarcada Windows 10 yaptırdığınızda hatayı alıyorsunuz bilgisayarcısına gidiyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim benim bilgisayarımda bu hata var çöz yani sana getirdim sende olduğu falan filan derdi derseniz zaten onlar size yardımcı olur. Neyse arkadaşlar bu kadardı yani çözüm kısa ve net. Ya formatlı olacak ya BIOS'u sıfırladığımızda BIOS'u iki şekilde sıfırlayabiliriz arkadaşlar. Birinci şekilde lowout optimize defaat Yani e, BIOS'u eski haline getiriyoruz Optimize Eski haline optimize et diyoruz. Bu da mı olmadı kardeşim? BIOS'un pilini sökün, geri takın bir dakika bekledikten sonra. Ee, Sonunuz hala çözülmelisse net çözüm format atmak. Bakın başka bir çözümün yok artık aramayın kardeşim yok başka bir çözümü yok. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atın. Bunu unutmayın. Bay bay iyi günler.